Oyunun başında Mario'nun 5 canı vardı. Oyunun ilerleyen bölümlerinde bir kısmını kullandı ve Mario'nun prensesi kurtarabilmesi için sadece 3 canı kaldı. Mario'nun kullandığı canlar, haklar, x ile gösterildiğine göre aşağıdaki denklemi çözelim. Mario, canlarından, haklarından kaçını kullanmıştır? Kolay. Oyunun başında Mario'nun 5 canı vardı dedik. İlerleyen bölümlerde bir kısmını kullandı. Ne yapacağız? Bu kullandığı hakları toplamdan çıkaracağız ve sonuç 3 kalacak. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Mesela bunu ilk olarak mantık yoluyla yapabiliriz. 5'ten hangi sayıyı çıkarırsam 3 kalır. Tahminen cevabı biliyorsunuz. 5'ten 2 çıkarırsam 3 kalır. Bu durumda Mario, 2 canını, 2 hakkını kullanmıştır. Mesela diğer bir yoldan yaparsak, Burada dört seçeneğimiz var. Hepsini teker teker deneyelim diyebilirsiniz. Değil mi? Bu da bir yol. Belki bu işlemi bu kadar basit bir işlemi akıllar yapabilirim ama ortada daha karmaşık bir işlem olduğunda, daha zor bir problem olduğunda, seçenekleri denemek çok makul, çok akıllıca bir yol olabilir. Şimdi seçenekleri deneyelim. Eğer buraya 0 yazarsak, 5 eksi 0'dan sonuç 5 olacak. Eğer 1 yazarsak 4 olacak, 3 yazarsak 2 bulacağız. 2 yazarsak da sonucu 3 bulacağız. Bu denklemi çözmenin üçüncü bir yolu daha var. Bu metodu, bu yolu önümüzdeki videolarda cebirsel ifadeler çözerken öğreneceğiz. Şimdilik boş verin. Hemen cevabımızı kontrol edelim. Evet, bu denklemdeki x 2'ye eşit. Bu kadar kolay.